Selamlar. Yeni bir vlogla. Gene karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben biraz iyiyim. İyi olmamın iki sebebi var. Bir, hava tam böyle sevdiğim şeyle. Güneşli ama serin. İkincisi, uyku düzenim yavaş yavaş yerine geleceğini umuyorum. Şimdi dün YDS sınavı vardı. YDS sınavına kadar uyku düzenim çok kötüydü. Çok kötü saatlerde yatıyordum, çok kötü saatlerde kalkıyordum. Dün kendimi zorladım ve sınava yetiştim. Bugünse arabayı arabayı bakıma getirecektim. Bakıma getireceğim için de yine böyle inatla erken saat seçiyorum ki hem e, kimse yokken hemen iş bitsin, hem de erken kalkıyorum diye. E, Bugünün biraz e, dolu geçecek, çok boş vaktim olmayacak. Şöyle sabah arabayı bakıma verdim, Ondan sonra arabanın bakımdan çıkmasını beklerken. E, bir işte yakınlardaki bir AVM'e gittim. Onun sebebi de bir kahvaltı yapabilmek. İkincisi de arkadaşıma ev hediyesi alabilmek. Yaz aylarında bir arkadaşım evlendi. Onun evine daha önce gitmiştim ama hani evlen onlar evlenmeden önce evleri daha böyle hani hazırlık aşamasındayken onların evine gitmiştim ama bu sefer e, sonunda <gülüyor> ev görmesine gideceğiz ve hani merak etmeyin borcam almadı. <gülüyor> On ve Bunları hallettim, o sırada araba bakımından çıktı derken şimdi apar topar eve gidiyorum, hazırlanacağım, okula gideceğim ama full okuldayım. Okuldan sonra da hemen arkadaşım evine gitmemiz lazım. Çünkü akşam yedi gibi sözleştik. Öyle, bugün aslında ders çalışmayı umuyordum. Hep böyle olur zaten. Boş vaktiniz olur, ders çalışamazsınız. Ee, çok dolu dolu olursunuz, içinizde şöyle bir ders çalışma aşkı olur. En azından, <gülüyor> en azından benim öyle oluyor. Şu nasıl davranması gerekiyor. Niye? Gibi. Ben bilmiyor muyum? Güzel <gülüyor> <gülüyor> kuş, durduk bak işe yapıyordu, seni çıkarıyordu. Bak böyle yap, öpücük ve Ben de öpücük veriyorum, bana niye Duydun mu? Duymadım, bir daha yap. Bak. Aa, öpücük gönderdi. Omcuna koyuyor. Yani şu an duymuyoruz büyük ihtimalle hem araba gülüklerinden hem çevre seslerinden ama şuralarda bir yerde bir kuş var. E bu kuşu Ankara'da çok duyuyorum. E bir işte şu e bazı insanlar var ya işte hani internette görebiliyorsunuz işte kuş kuş fotoğrafları çekiyorlar, kuşları çok seviyorlar. E ona aynı sesin işte bir şekilde ses kaydı alıp gönderdim de bana şey demişti e bu kuşun Adı Mavi Baştankara ve Ankara'da gerçekten çok yoğun bir şekilde yaşıyorlarmış. E buraya bir yere fotoğrafını koyacağım. E sesi duyup duymadığında da hiçbir bilgim yok ama eğer duyuyorsanız ve bu sesi de bir gün Ankara'da gezerken duyarsanız ve bilin ki o Mavi Baştankara. Tam, <gülüyor> tam, tamam. yok, yok, yok, yok. Dostum gidiyor. Gel. <gülüyor> evine kapatacağız. Ne Hadi kolay gel. Göremiyor musun? Hani bakayım bir ya, ne oldu? Aa, <gülüyor> evet, evet. Görüküyor, görüküyor. Evet, ortalık kararmadı. Tam tutulma gibi olmadı.